Merhabalar 16-22 Mayıs haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz birlikte. Akabinde ise burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olurlarsa, videoyu beğenirlerse, yorumlarını paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Evet 16-22 Mayıs haftası oldukça kritik ve önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle Merkür Retrosu başladı. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber Artık e, enerjilerin değişkenlik göstermeye başladı ama bir taraftan da Merkür Retros'un etkileriyle kafa karışıklığımızın, ikilemlerimizin e, arttığı bir süreçteyiz. Ve e, 16 Mayıs'ta haftanın ilk gününde saat 07.14 civarında 25 derece Akrep Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma özellikle e, Kasım ayındaki geçtiğimiz sene e, Kasım ayındaki tutulmaya benzer bir tutulma çünkü... Burada 27 derece boğa burcunda meydana gelen tutulmayı kareliyor olacak. Hal böyleyken sabit burçlarda meydana gelen bu ilk ay tutulması duygusal anlamda bizi biraz zorlayacak. Tutulmanın detaylı videosunu paylaşmıştım. Özellikle tutulmada satürnün kare görünümü burada bizi baskılayan, zorlayan karmik durumlar, gecikmeler, engellemeler ve bir takım blokajlar ile karşı karşıya kaldığımızı gösteriyordu. Ancak tabii ki aynı zamanda mars Neptün kavuşumu ve Plüto ile de güzel destekleyici görünümleri vardı. Bu etkileşim haftaya gümbür gümbür başlayacağımızı gösteriyor. Duygusal anlamda biraz depresif olabiliriz. Beklemediğimiz olaylar ile karşı karşıya kalabiliriz. Krizler, sırlar, bilinmeyen gerçekler bu tutulmayla beraber gün yüzüne çıkabilir. Ve haliyle zor etkiler olduğunu söyleyebilirim. Zaten akrep burcu. 8. ev ve dönüşüm eviyle ilintilidir. Dönüşüm gezegenidir ve bu noktada özellikle güç gerektiren, yeniden doğmayı gerektiren, sil baştan başlamayı gerektiren temalar Akrep burcuyla ilintilidir ki bu tutulmada bizim mecburiyetlerimiz, sorumluluklarımız ve zorlanmalarımız arasında seçim yapmamızı mecburi kılan kadersel dönemeşleri bize hatırlatıyor olacak. Evet aynı gün içerisinde e, öğle saatlerinde ay artık akrep burcundaki ziyaretini tamamlayıp yay burcuna geçecek. Tabi nispeten haftanın diğer günlerinin biraz daha rahat olmaya başladığını, daha çok eğlenmeye, keyifli aktiviteleri okumaya, öğrenmeye zaman ayıracağımızı ifade edebiliriz. 18 Mayıs tarihinde ise mars neptün kavuşumu yaşanacak. mars neptün kavuşumu özellikle 24 derece balık burcunu tetiklemekte. Ee, Mars-Septun kavuşumuyla beraber hayallerimiz, hedeflerimiz, ideallerimiz delintili olarak e, harekete geçme arzusu ve dürtüsü ön plana çıkabilir. Yani burada e, bizi motive eden o güç her neyse, o duygusal güç, o ruhsal güç her neyse e, bunun tetiklenmesi durumu söz konusu olabilir. Veyahut e, belki de bir hayal kırıklığı yaşadıysak bunun motivasyonuyla tekrar ayağa kalkabiliriz. Bir şekilde... E, ...somutlaştıracağımız durumların ortaya çıkacağını bizlere göstermekte. 18 Mayıs'ta aynı zamanda Ay-Oğlak Burcu geçişine başlayacak. Tabi Ay-Oğlak Burcu'nda çok rahat bir konumda değildir. Ancak biraz daha iş hayatımız, kariyerimiz, sosyal sitemizle alakalı konulara yönelmek için... Uygun süreçlerdir. Hafta sonuna doğru bu enerjiler daha çok aktive olmaya başlayacaktır. 19 Mayıs günü ise Güneş ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşacak. Bu çok güzel bir açı. Güneş 28 derece Boğa Burcunda, Plüto ise 28 derece Oğlak Burcunda bulunacak. Özellikle Toprak ve Su gruplarının son derecelerini pozitif etkileyecek bir yerleşimden bahsediyoruz. Güneş-Plüto etkileşimi özellikle bir şekilde desteklendiğimiz, güçlü hissettiğimiz, kararlı olduğumuz, kararlarımızın arkasında durduğumuz bir enerjiyi aktive etmekte. Bu noktada birçoğumuz üstlerinden, otorite konumundaki kişilerden, belki ebeveynlerden destek görebilir. Hükümet veya devletle alakalı resmi işler varsa şayet bunlarla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Aynı zamanda içsel motivasyonumuzu, içsel gücümüzü tamamlamak adına, çalıştığımız işte maddi anlamda veya itibar anlamında bir yer edinebilmek adına da, Uygun süreçler olacaktır. 20 Mayıs tarihinde Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir etkileşim olacak. Merkür 1 derece ikizler burcunda, Jüpiter ise 1 derece koç burcunda bulunuyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta itibariyle Jüpiter artık koç burcu geçişine başlamıştı. Bu geçiş özellikle büyük başlangıçların, kararların, adımların atılacağı bir süreci işaret etmekte. Tabi Merkür retro pozisyonda 1 derece ikizler burcuna kadar gerilemiş vaziyette. Bu nedenle özellikle e, ayın başına bir vurgu yapılabilir, Nisan ayının sonuna bir vurgu yapılabilir. Yani geçmişteki bir konu tekrar yükselebilir. Geçmişteki bir problemin çözümü adına bir takım fırsatlar sağlanabilir. Bazı şanslar ortaya çıkabilir. E, bir takım değişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, birden fazla konunun, teklifin e, gündeme geleceği bir süreçten de bahsediyor olabiliriz. Ve 20 Mayıs'ta yine ay artık Oğlak Burcu'ndaki... Sürecini tamamlayıp e, kova burcuna geçecek arkadaşlar. Kova burcunda ay biraz daha marjinaldir, biraz daha sıra dışı, biraz daha sosyal, büyük konulara, büyük meselelere odaklanan bir yapıdadır. Ve 21 Mayıs'ta haftanın sonuna yaklaştığımızda güneş artık e, boğa burcundaki transisini tamamlayıp ikizler burcuna geçecek. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca. Daha çok sosyalleşeceğimiz, daha çok fikir alışverişinde bulunacağımız, daha aktif olmaya çalışacağımız bu para mevzularını biraz daha kenara bırakacağımız bir süreci işaret etmekte. Haftanın son günü ise 22 Mayıs tarihinde ay balık burcunda olacak pazar günü itibariyle ve önümüzdeki hafta yani bir sonraki haftaya da bu enerjilerle başlıyor olacağız. Dinlenmek için, kendinize zaman ayırmak için, dua etmek, meditasyon yapmak, biraz suyla hışır olmak için uygun bir tarih olacaktır pazar günü arkadaşlar. Evet haftanın genel gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım 12 burcu bu hafta neler bekliyor? Merhaba sevgili koçlar, bu hafta Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak. Burada ruhsal dönüşümler, zorlandığınız meselelerin tekrar yükselmesi, gizli bazı sırlarınızın açığa çıkması, eşin veya ortağın maddi durumuyla alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. 18 Mayıs'ta mars neptün kavuşumu 12. evinizde özellikle size bir ilham gelebileceğini, yeni bir fikir ortaya atabileceğinizi göstermekte. Bununla beraber 21 Mayıs'ta güneş artık ikizler burcuna geçiyor ve biraz daha sosyalleşeceğiniz, yakın çevrenize önem vereceğiniz bir günden başlıyor. Sizin için sevgili koçlar, mutlu haftalar olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları akrep burcunda meydana gelen ay tutulması haritanızın yedinci evinde etkili olacak burada özellikle ikili ilişkiler ortaklıklar eş partner veya muhatabınızla alakalı önemli konular gündeme gelebilir bazı zorlanmalar söz konusu olabilir bir takım sorumluluklar özellikle evlilikle alakalı. Sizi zorlayabilir gibi gözüküyor. 18 Mayıs tarihinde mars neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda sizin 11. evinizde. Özellikle hayalleriniz, idealleriniz adına bir takım fırsatlar, girişim imkanları yakalayacak gibi gözüküyorsunuz. 21 Mayıs'ta ise Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve maddi konulara odaklanacağınız bir süreci başlatıyor olacak sevgili boğalar. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları, akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle sağlık, iş hayatınız, günlük rutinlerinizle alakalı önemli etkileşimler söz konusu olabilir. Bağışıklığınız düşebilir, iş hayatınız ve iş ortamınızdaki insanlarla alakalı bir takım bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu noktada özellikle... Günlük hayatın şartlarına adapte olmakta zorlanabilirsiniz gibi gözükmekte. 18 Mayıs tarihinde Mars-Neptune kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda sizin 10. evinizde kariyerinize dair hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir fırsat, bir şans karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Ve 21 Mayıs'ta güneş burcunuza geçiyor olacak ve artık sizin zamanınız başlayacak. Sevgili ikizler burçları bu hafta sonu itibariyle. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç Burçları 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu ay tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle aşk hayatınız, çocuklarınızla alakalı etkileşimler, cesaret gerektiren durumlar, hayalleriniz, umutlarınız ve sizi mutlu eden konularla alakalı biraz krizler yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda büyük riskler almamaya gayret etmenizi tavsiye ederim. 18 Mayıs tarihinde mars neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda sizin 9. evinizde. Bu belki çok istediğiniz bir seyahat, belki hukuksal konularda bir haber, yeni bir eğitimin habercisi, yeni bir bakış açısının başlangıcını da ifade ediyor olabilir. Ve 21 Mayıs tarihinde Güneş artık İkizler Burcu'na geçecek. Güneşin İkizler Burcu geçişiyle beraber bir içe yönelim sürecini başlatıyor olacaksınız. Sevgili Yengeç Burçları güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları akrep burcunda meydana gelen ay tutulması haritanızın dördüncü evinde etkili olacak özellikle Ev yuva aile konuları Konfor alanıyla alakalı etkileşimler kariyer hayatınız geçmiş ve gelecek arasına köprü kurmak gibi biraz kritik süreçlerden geçiyor olacaksınız e, bilhassa evli olan Aslan burçları için biraz zorlayıcı süreçler söz konusu olabilir Bununla beraber 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşumu yaşanacak Balık burcunda. bu etkileşim 8. evinizde özellikle ruhsal anlamda değişeceğiniz, dönüşeceğiniz, belki maddi anlamda sürpriz destekler ile karşı karşıya kalacağınız bir süreci işaret ediyor olacak. 21 Mayıs'ta Güneş artık İkizler burcuna geçiyor. Güneşin İkizler burcu geçişiyle birlikte daha çok sosyalleşeceğiniz bir süreci de başlatıyor olacaksınız sevgili aslanlar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Sizin 3. evinizde etkili olacak. Çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Ee, İçinmadığınız haberler, anlaşmalar, teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. E, haberleşme trafiğinin aktif olacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşumu yaşanacak. Balık Burcunun 24 derecesinde. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar adına. Çok güzel etkileşimlerle muhatap olabilirsiniz. Çok güzel kişiler karşınıza çıkabilir. E, muhataplarınızdan güzel destekler görebilirsiniz veya yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş artık ikizler Burcu'na geçiyor. Güneşin ikizler Burcu geçişiyle birlikte özellikle önümüzdeki süreçte kariyer hayatınıza daha çok odaklanacağınız bir süreç başlıyor olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Sizin ikinci evinizde etkili olacak bu tutulma. E, parasal konular, öz değer, öz kaynakla alakalı e, kavramlar gündeme geliyor. E, burada kendi değerinizi çokça sorgulayabilirsiniz. Maddi anlamda gelir gider dengesiyle alakalı bir takım krizler de yaşanabilir gözükmekte. 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşumu yaşanacak Balık Burcu'nda. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle... Aşk hayatınız ve çocuklarınızla alakalı konularda güzel etkileşimler yaşayabilirsiniz. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Keyifli aktivitelerde bulunabilirsiniz gibi gözüküyor. 21 Mayıs tarihinde ise Güneş artık İkizler Burcu'na geçecek. Güneşin İkizler Burcu geçişiyle birlikte biraz daha büyük konuları düşünmeye başlayacağınız, yeni eğitimler almaya başlayacağınız, yeni bakış açıları geliştireceğiniz bir süreci başlatıyor olacaksınız sevgili terazi burçları güzel bir hafta olsun sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın merhaba sevgili akrep burçları bu hafta burcunuzda bir tutulma meydana geliyor artık akrep ve boğa aksı tutulmalarını derinden hissettiğimiz bir süreçteyiz dolayısıyla her ne kadar zorlanacak olsanız da gücün sizin elinizde olacağı, kendi gerçeğinizle yüzleşeceğiniz bir hafta sizi bekliyor olacak. Sevgili akrepler, ikili ilişkiler yoluyla kendi gerçekliğinizi keşfedebilirsiniz. 18 Mayıs tarihinde mars neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunun 24 derecesinde. Burada özellikle bir takım hayallerinizin gerçekleşmesi, bazı şansların karşınıza çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. 21 Mayıs'ta ise Güneş ikizler Burcu'na geçiyor. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca ortaklaşa parasal meseleler, borçlar, ödemeler gibi konular ile ilgilenme ihtimalinizi artıracaktır. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları, akrep burcunda meydana gelen ay tutulması haritanızın 12. evinde etkili olacak. Burada özellikle bir içe kapanış süreci yaşayabileceğiniz gibi sizden saklanan bazı sırlara vakıf olabileceğinizde söyleyebiliriz. Yine e, bağışıklık sisteminize ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bu dönemde gizli işlerle uğraşmak çok fayda sağlamayabilir gibi gözüküyor. 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşumu yaşanacak balık burcunda sizin dördüncü evinizde yaşanacak bu etkileşim özellikle Ev yuva haline yaşantınızla alakalı sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir 21 Mayıs'ta Güneş artık İkizler burcuna geçiyor ve bu etkileşimde özellikle ikili ilişkiler alanında bir hareketlilik durumunu başlatıyor olacak Önümüzdeki hafta itibariyle Umarım güzel bir hafta olur sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın Merhaba sevgili Oğlak Burçları. Bu hafta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulmaya baktığımız zaman sizin haritanızın 11. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle hayaller, umutlar, hedefler, sosyal çevreler ve dostluklar alanında. Bu bağlamda bazı dostlarınızı sınavdan geçirebileceğiniz etkileşimler olabileceği gibi aynı zamanda ünvanlarınız, itibarınızla alakalı bazı sorgulamalar içerisinde de bulunabilirsiniz. Aşk hayatınız veya çocuklarınızla alakalı zorlanmalarda bu süreçte sizi biraz etkileyebilir gibi gözüküyor. 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşumu yaşanacak. Balık Burcunda 3. evinizde çok sürpriz haberler alabileceğinizi söyleyebilirim sevgili Oğlak Burçları ve 21 Mayıs tarihinde Güneş artık İkizler Burcuna geçecek. Güneş'in İkizler Burcu geçişi de önümüzdeki süreçte gündelik hayatınızda daha çok odaklanacağınız bir süreci başlatıyor olacaktır. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta akrep burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya baktığımız zaman sizin haritanızın tepe noktasında etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle kariyeriniz geleceğinizle alakalı çok kritik bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Ev, yuva, hane yaşantınız, önünüzdeki süreç sizi bekleyen dinamiklerle alakalı biraz zorlanıyor olabilirsiniz. 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda sizin ikinci evinizde. Bu etkileşim özellikle de parasal konularda sürpriz gelişmelerin söz konusu olabileceğini göstermekte. 21 Mayıs tarihinde ise Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Bu etkileşimle beraber aşk hayatınıza önümüzdeki bir ay boyunca daha çok odaklanabilirsiniz. Daha çok keyifli aktivitelerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sevgili kova burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak ve 3.9 aksını tetikliyor olacak. Özellikle hukuksal gündemler, eğitimler, fikirler, hak ve adalet arayışı içerisinde olmuş olduğunuz konularla alakalı bazı haberler alabilirsiniz. Sosyal medya kanalıyla bir takım haberler size gelebilir. Bazı dedikodulara şahitlik edebilirsiniz. Bir takım sırların açığa çıkması, söz konusu olabileceği gibi bir taşınma, yer değişikliği, şehir değişikliği, hatta ülke değişikliği gündemde söz konusu olabilir. 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda e, sizin burcunuzda dolayısıyla bir hayalinizin gerçekleşmesi için ilk adımı atmanız gerekiyor sevgili balıklar. 21 Mayıs'ta güneş artık ikizler burcuna geçiyor. Güneşin ikizler burcu geçişiyle beraber özellikle ev yuva hane konularıyla alakalı önemli fırsatlar ve etkileşimler ön plana çıkacaktır. Daha çok gündeminize önümüzdeki hafta itibariyle bu konulara fokusluyor olacaksınız. Umarım keyifli bir hafta sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Tutulma haftasında neler yaşıyorsunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Benim sizlere aktarmaya çalışacağım kısım bu kadardı. Umarım fayda sağlar. Kanalıma abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastölyoce hesabı veya opikusastölyoce.gmail.com adresini kullanabilirsiniz ve beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.